Ekabristen de bile kalmadı. Hepsi inşamatlardılar. Rummetin ağırında. Yalnız vazifeyi olan evliya var. Rumeti gözlemek için yedi zat var orada. Türkiye'de. Türkiye'de. Yedi dana değil kimse bilmez. Allah'ı. Yedi zaten onlar. Onlar da durduruyor orada. Gözetilecek insanlar vardır. Onları seviyor, onu bırakıyorlar. Şimdi iş yaklaşıyor, ümit ederiz. Efendim, yani <gülüyor> hareket var da Hareketin şiddetlenmesi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesini yakınlaştırır. Bütün dünya birbirine girecek. İşte Armageddon derler şeyle Melhame-i bu. <gülüyor> olduğunda, onun neticesinde Hz. Mehdi tekbir alır. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahü mi? Bütün ateşli işi lafardurdu. Allah, Allah Allah Teknoloji doğru Allah İnşallah bitti. Ne güzel müjdeli. İnşallah. Bunların şey. teknoloji. Bir tek birde bitirecektir, duracak onları. Allah, i̇nşallah. Şu şey